Herkese merhaba. BT310 toplum ezmit uygulamaları ders kapsamında üniversitemizin sürdürülebilir öğrenme ve öğretme merkezi kısaca STL tarafından planlanan teknoloji Mentörlük programında gönüllülük yapmış bulunmaktayım. İnsanlara yardım etmek ve duyarlı bir insan olabilmek bence sizi diğer insanlardan ayırır ve her zaman sizi bir adım öne çıkartır. Duyarlı olduğunuz için başkalarının ne düşündüğünden ziyade size verdiği huzur ve mutluluk önemlidir aslında. Bunu bana öğreten ve hissettiren kişi de lisedeki Serbel Partisi'li bir arkadaşımdı. Ben genelde soğukkanlı ve insanlara öyle çabuk ısınamayan ve kolay kolay yeni insanlarla tanışamayan birisiyimdir. Lisede ilk günümüzde yanıma geldi ve kendinden emin bir şekilde merhaba dedi. Kendisini tanıttı ve 9 seneyi devirecek arkadaşımız orada başladı. Arkadaşım sayesinde gönüllü olarak birçok cerebral parisiyle insanla tanıştım ve birlikte vakit geçirip gönüllülük projelerine katıldım. BT-310 dersine geri geldiğimizde ise STL'nin ilk toplantısında öğretmenlere ders vereceğimizi duyunca biraz kaygılandım. Ve yeterli olamayacağımı düşündüm. Üstüne bir de Hacetepe'den bir öğretim üyesi olduğunu duyunca benim kaygım yerini stres ve korkuya bıraktı. Durmadan koskoca Hacetepe'de öğretim üyesi olmuş, profesör olmuş birisine ben nasıl ders anlatabilirim diyordum kendi kendime. Sırf bu kaygılarımdan dolayı anlatabileceğimiz dersleri işaretlediğimiz şablonda en çok ilgilendiğim web tasarım bölümünü işaretlememiştim. Bu konuda gözetmen hocamızın ısrarı üzerine web tasarımı son çare olarak bana verebilirsiniz dedim. Sonunda bundan kaçamayacağımı fark edince durdum ve öyleyse başlayalım dedim. Süreç boyunca kaygılarım peşimi bırakmadı ama bu sayede her hafta dersler önceden hazırlanıp işleyeceğimiz dersin her dakikasını planlıyordum. Haftalar ilerledikçe kaygım azalmaya başladı ve yerini gurura bıraktı. Başlarda kendime güvenmiyor olsam da herhangi bir aksilik çıkmadan süreci tamamlamış, koskoca tepede profesör diyerek korktuğum ama süreç boyunca bana çok destek olan hocama bir öğrencisi olarak bir şeyler öğretebilmiştim. Bu bana hem gurur hem mutluluk verdi ve bir de ders çıkarmamı sağladı. Kendinize güvenin.